Ankara Üniversitesi İLEV Dergisi 2015 Cilt 2 Sayı 1 İmparatorluğu Sorunsallaştırmak Charlie Hebdo Saldırısı ve İslami Radikalizm Övünç Meriç Son yıllarda Orta Doğu çıkışlı uluslararası terör eylemlerinin ideolojik altyapısının İslami Radikalizm söylemleriyle beslendiği görülür. Çok yakın bir tarihte 7 Ocak 2015 Fransa'da gerçekleşen ve 12 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Charlie Hebdo dergisine saldırı, bu ideolojik söylemsel zeminin yeniden ve güçlü bir biçimde tartışılmasına yol açar. 90'ların ortasında Hart ve Negri tarafından yazılan "İmparatorluk" (2003) eseri literatüre yeni bir tanımla çokluk kavramını kazandırır. Bu kavram, imparatorluğun alternatifi olabilme potansiyeline sahip tüm politik eylemleri kapsarken, İslami radikalizmi de yeniden tartışır ve onun, demodernizasyon süreci üzerinden çokluk vaat edebildiğini iddia eder. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ortaya çıkan süreç ve İslami radikalizmin terörün merkezine yerleşmesi, bir tarafta bu türden bir hareketin çokluk olarak değerlendirilmesini engellerken, diğer yanda dinler arası çatışmanın yeniden gündeme gelmesine neden olduğu düşünülür. Bu iddia çerçevesinde Charlie Hebdo saldırısıyla ortaya çıkan Türkiye'deki kamuoyu tepkisi bu çalışmanın ana gündemini oluşturur. Bu çalışmada 7 Ocak 2015 tarihinde paylaşılan 18 bin tweet içinden belirlenen hashtagler ve bu hashtagler altında atılan tweetler kategorize edilerek bilgisayar dolayılımı söylem analizi aracılığıyla incelenmektedir. 8.284 vakası, ekşi sözlükte cinsiyetçik hamusallığın yeniden üretilmesi. Gülten Aslantürk Ataerkil söylemin meşruiyet noktalarından birini oluşturan kamusal-özel alan ayrımı feminist söylem açısından her zaman sorunlu olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kadın istihdamındaki artış, kadına kamusal alanda görünürlük kazandırmasına rağmen kamusallığın erkek egemen niteliği varlığını sürdürmüştür. Özel alan önemsiz mahrem ilişkilerin alanı olarak görülürken kamusal alan ortak kiğinin üretildiği alan olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte kadının kamusal alandaki mevcudiyeti yok sayılmış ve ortak iyi olarak tasavvur edilen fallogosentrik erkek sözü merkezciliği bir dil üzerinden tesis edilmiştir. Bu dil iki ana eksende şekillenmiştir. Bunlar kadının erkeğin mülkiyeti olarak tanımlanması ve kadın doğasına atfedilen kusurlu varoluştur. Bu iki ana eksenin dilde görünür hale geldiği pratik kadın bedenini merkeze alan mülkiyetçi ve cinsiyetçi söylemdir. Bu çalışmada 8 Mart 2013 tarihinde yeni medyada kamusallık niteliği taşıyan Ekşi Sözlüğe 8.284 kadın yazarın alınması sonrasında sözlükte açılan 403 başlık ele alınarak, cinsiyetçi kamusallığın Ekşi Sözlük içerisinde yeniden üretimi postyapısalcı bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılacaktır. Tarihin Arka Odası'nda Kadın Alev Aslan Bu çalışmada Tarihin Arka Odası adlı televizyon programı incelenmek suretiyle, gerek tarihsel olan, gerekse tarih konuşan birer özne olarak kadınların nasıl inşa edildiğine odaklanılmış ve toplumsal cinsiyetin çoklu zaman ve uzamlar arasında dolaşılarak adeta tüm zamanlarda ve mekanlarda nasıl yeniden inşa edildiği ve meşrulaştırıldığı ele alınmıştır. Bu gayret gösterilirken, cinsiyetçiliğin yalnızca kadın-erkek ikiliğinde olduğu gibi cinsiyet temelli olmadığı, tıpkı siyah feminizmin iddia ettiği biçimde ırksal ve kültürel boyutları da içinde barındırdığı düşüncesi dikkate alınmıştır. Çelik Çeliknaz'ın Reklam Kokan Aşkı Arçelik Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Zeynep Saygın Sarbay Bu makalede Arçelik firmasının 2002'den beri Türkiye televizyonlarında yayınlanan canlandırma karakteri Çelik'le, 2012 senesinden sonra hikayeye eklenen Çeliknaz'ın yer aldığı reklam filmleri, gösterge bilimsel yöntemle incelenmiş ve karakterlerin temsil ettikleri toplumsal cinsiyet rollerinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. 20 adet reklam filminden ortaya çıkan anlatılar gruplanarak 3 bölümde incelenmiştir. Öncelikle Çeliknaz ve Çelik'in fiziksel özelliklerinden ve birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıkarak temsil ettikleri toplumsal cinsiyetler sunulmuş, Arkasından Çelik Çeliknaz'ın evliliği bağlamında evlilik ilişkisinin toplumsal cinsiyet rollerindeki belirleyiciliği çözümlenmiş, son olarak da Çelik'in evlendikten sonra edindiği yeni kimliği yorumlanmıştır. Çelik'in tek başına bulunduğu reklamlarda toplumsal cinsiyetine dair bir vurgu yapılmamasına rağmen, varsayılan heteronormatif yapıya öteki olarak Çeliknaz'ın yerleştirilmesinden sonra anlatılarda hem Çelik'in hem de Çeliknaz'ın toplumsal cinsiyetlerini belirginleştiren anlamlar yüklenmiş olması tartışılmıştır. Tüketim: Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü. Songül Demirel. Tüketim insanın olduğu her yerde mevcuttur. Bir alışkanlık olarak tüketim, bireylerin gündelik yaşam pratiklerinin neredeyse tümünü kapsamaktadır. Son yıllarda kapitalizm ve postmodernizmden aldığı güçle artan tüketim ve değişen tüketim alışkanlıkları, bir kavram olarak tüketim olgusu üzerine düşünme gerekliliğini doğurmuştur. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı da tüketim kavramı temelinde söz konusu kavrama ivme kazandıran kapitalist ve postmodern süreçlerin anlaşılmasıdır. Bu sayede, kapitalizm ve postmodernizmin tüketimi nasıl ördüğü ve meşrulaştırdığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Çalışmada, bireylerin nasıl ve neden tükettikleri sorularının cevapları da aranacaktır. Böylelikle, tüketim kavramı birçok çerçevede irdelenecektir. Çalışmada ayrıca, Bireylerin tüketimi bir kimlik ya da statü inşa etme aracı olarak görmeleri varsayımıyla medyanın tüketim sürecindeki rolü de ele alınacak. Bir tüketim yönlendiricisi olarak medyanın tüketimi nasıl teşvik ettiği incelenecektir.